Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Creality'nin Sermon D1 isimli 3D yazıcısını yani üç boyutlu yazısını inceleyeceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben üç boyutlu yazıcı çok kişisel olarak meraklı biriyim Ama bugüne kadar hiç kullanma fırsatı veya imkanım olmamıştı. Birkaç gündür de bu ürünü kullanıyorum. Gerçekten de değişik ve farklı bir deneyim. Onu baştan söylemek isterim incelemeye geçmeden önce 3D yani 3 boyutlu yazıcılarla biz arkadaşlar PLA ya da farklı türlerde baskı baskı malzemeleri var ki bunlara filament deniyor. Hemen şurada yan tarafta görmüş olduğunuz malzemeye. Bu malzeme ile Çeşitli şeyler üretiyorsunuz. Bunların farklı farklı yerlerde farklı farklı dökümanları dokümanları bulunuyor. Bu dokümanları bilgisayarınıza indirip bu yazıcıya yüklediğiniz zaman baskı alabiliyorsunuz. Yani aslında 3 boyut yazıcının çalışma mantığı temel olarak bu şekilde. Sektörde en bilinen markalardan bir tanesi Creality. Creality'nin farklı farklı da modelleri bulunuyor. Bu orta seviye dediğimiz kapalı kasa olarak da tabir edilen bir model. Bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi Az önce de bahsettiğim gibi kasasının kapalı olması ama açık kasalı e, farklı farklı kalite modellerin olduğunda belirtmiş olalım. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Alüminyum metal bir kasamız var. Onu baştan söyleyelim. Yazıcının tamamı bu alüminyum kasa çepeçevre çevrelenmiş durumda. Alüminyum olmadığı taraflardaki çerçeveler alüminyum ama iç e, o diğer çerçevelerin birbirleriyle birleştiği alanlarda da tamamen pleksi glass böyle dokunayım şöyle. Flexiglas malzemeler kullanılmış. Ön tarafta bir kapağımız var. Şöyle kalkayım ayağa isterseniz. Bu kapak böyle açılıyor. İki, iki taraflı bir kapak. Buradan cihazın içine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısım da açık. Üst kısım neden açık onu söyleyeyim. Çünkü burada kafamız var ve bu kafa buradan işte filamentin bağlantısı işte elektrik kabloları vesaire için kafası açık bir şekilde konumlandırılmış. Bunun dışında cihazın ön tarafında bir gösterge panelimiz var. Bu panelden işte çeşitli bilgileri görebiliyoruz. Cihazla ilgili bazı ayarları buradan yapabiliyoruz. İşte ısı değeriydi, tablanın ayarlanmasıydı vesaire gibi şeyleri bütün bilgileri buradan yapıyoruz. Aynı zamanda bu e, özel ekranın hemen yan tarafında bir de kart okuyucu girişi var. SD kart girişimiz var. Buradan e, bilgisayarda indirdiğimiz e, üç boyutlu dosyaları buraya yükleyerek baskı alma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Aslında tasarım olarak baktığımızda aslında çok böyle hani... Anlatılacak çok fazla bir şey yok. Bütün mekanizma bu çerçevenin, bu kasanın içine yerleştirilmiş durumda. Sizin dışarıda müdahale etmenize ya da işte çocuğunuz vardır evde ya da işte böyle birilerinin dokunmasını istemediğiniz hem sıcaklığın korunması anlamında fayda sağlıyor hem de bu güvenlik anlamında içeriye dokunamıyorsunuz. Cihaz çalışırken o kendi kendine çalışmış oluyor. Siz de buradan herhangi bir şekilde müdahale olmadan bu yazıcının, kalite Sermon D1'in çalışmasında sağlamış oluyorsunuz. Şimdi bu arada şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Türkiye'de uzun yıllardır aslında kredi ürünleri satılıyordu. Fakat bir resmi bir temsilci yoktu. Farklı farklı kişilerin veya kurumların getirdiği ürünler vardı. Yakın zamanda Edata Teknoloji bu ürünlerin Türkiye temsilcisi oldu ve artık Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır faaliyette bulunan Edata Teknoloji artık Creality yazıcılarının resmi temsilcisi olmuş durumda. Bu da şu anlama geliyor. En azından bir sorun olduğunda, bir yedek parça ihtiyacınız olduğunda ya da farklı ürünlere ihtiyacınız olduğunda karşınızda ciddi ve kurumsal bir muhatap bulacağınız anlamına geliyor. Bu önemli bir detay çünkü bu ürünü ya da farklı Creality markası ürünlerini şu an internetten alabiliyorsunuz ama alırken resmi temsilci desteği var mı, garantisi var mı ona bakmanızı ben özellikle ve özellikle rica ediyorum. Çünkü bu önemli bir konu. Yani bugün bir sarf malzemesine ihtiyacınız olur, bir aksesuara ihtiyacınız olur ya da bir donanımda bir yer kırılır, eskir, bozulur, e, değiştirmek isterseniz o zaman karşınızda resmi bir muhatap bulacağınız anlamına geliyor. Şimdi gelelim Reality Sermon D1'in teknik özelliklerine. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. FDM baskı teknolojisini kullanıyor. Kapalı baskı haznemiz var. Evet, üstü açık olduğunu da söylemiştik. 280, 260 ve 310 milimetrelik bir baskı alanımız var. Şimdi burada ürün birazcık ben anlatmam lazım. E, kafa e, bir şekilde sabit duruyor aslında tablo oynuyor. Şimdi bazı modellerde açık olan modellerde ya da farklı modellerde kafanın da hareket ettiği senaryolar var ama bu üründe kafa hareket etmiyor, az ediyor da sadece X ve Y ekseni hareket ediyor. Aşağı yukarı hareketi ise. Tabla sağlıyor arkadaşlar. Tablanın bu hareketiyle beraber siz 31 santimetreye kadar yani 310 milimetre kadar yükseklikte şeyler basabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Aynı zamanda 28 santim ve 26 santimlik bir alan genişliğimiz, tablo genişliğimizin olduğu şey. Yani yaklaşık olarak 26-26 ya diyebiliriz. 2 santim çok büyük bir fark değil. 26-26 bir kare gibi düşünün. Yani 28'e 26 yükseklikse. 31 santimetre kadar yüksekte bir şeyler basabiliyorsunuz. Bu ürünle beraber PLA, ABS ve TPU türünde filamentleri kullanabiliyorsunuz. Ben bütün baskılarımı PLA ile aldım ama siz isterseniz ABS ve TPU da seçip kullanabiliyorsunuz. 1.75 mm'lik bir filament çapımız var. Creality Slicer, Cura, Repeater, Host, Simplify 3D dilimleme yazılımlarını destekliyor. Yani isterseniz Creality Slicers'inle farklı bir iz. kendi programı da var. O da zaten o USB belliğin içinden çıkıyor. Ürünü satın aldığınız zaman onunla beraber alıyorsunuz. Ama isterseniz Cura ki Cura bu alanda en çok bilinen modellerden, yazılımlardan bir tanesi. O yazılımla da slice etme yani parçaları ayırıp dilimleme işlemlerini yapıp doğrudan doğruya baskıyı buradan alabiliyorsunuz. 0.1 ve 0.4 mm katman kalınlığı seçilebiliyor. 30 ila 60 saniyede 30 ila 60 mm ya da 180 milimetreye kadar baskı hızı mümkün. Standartta 0.4 milimetre bir nozul ucumuz var. Opsiyonel olarak da 0.2 0.8 1.2 milimetre nozul çapını da eee nozulleri de kullanabiliyorsunuz kutusundan çıkan ama 0.4 milimetre onu söyleyelim. 250 dereceye kadar nozul sıcaklığı verebiliyorsunuz ve 100 dereceye kadar da tablası ısıtabiliyorsunuz. Cihazın boyutlarına bakacak olursak epey büyük gördüğünüz gibi benim yerimde bayağı iri yeri bulunuyor ama 500, 500 ve 531 milimetre, yani 50 santim. Yaklaşık olarak 50 cm'lik bir küp gibi düşünebilirsiniz. Yani 50 santim yükseklik, 50 santim derinlik, 50 santimler, 53 ama hani 50 diyelim biz ona. 50 santimde derinlik olduğunu söylemiş olalım. Biraz büyük, onu söyleyeyim. veya odanızda kullanmak istiyorsanız evinizde veya iş yerinizde buna birazcık büyük bir yer ayırmanız lazım. E, o bakımdan hani biraz iri bir cihaz olduğunu söyleyeyim ama sunduklarına göre bence bu irilik çok da büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Gelişim ürününün ağırlığına 20.5 kilogram yani çok ağır mı çok ağır değil ama çok hafif de değil e, bence ortalama bir rakam en azından bu şekilde bir hani çerçevesi olan bir yazıcı için bence. Güzel bir değer olmuş. 20 kilogram. fiyatında da yaklaşık olarak 8000 TL olduğunu söyleyeyim ama farklı kampanyalar olabiliyor. O kampanyalarla daha uygun fiyat seçenekleri satın almanız mümkün olduğunu belirtmiş olayım. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ondan biraz bahsetmekte fayda var. Açıkçası videonun başında söyledim. Ben daha önce 3D hiç kullanmadım. Başlangıçta biraz zorlandım. Onu söyleyeyim. Bunun ama hani markayla, modelle falan bir alakası yok. Birazcık bu işleri bilmek için birazcık mühendis kafasında olması lazım. Birazcık araştırma karıştırmayı seviyor olmanız lazım çünkü sadece o slicer dediğimiz yazılımın bile işte Cura'nın slicer'ın, kreality slicer'ın falan böyle bir derya deniz oraları bir sürü ayarları var onu milim yapıyorsun, bunu bu milim yapıyorsun onun sıcaklığını ayarlayabiliyorsun, bunun sıcaklığını ayarlayabiliyorsun böyle bir sürü ayarı var çünkü oradaki yaptı, ayarları yaptıktan sonra cihaza yüklüyorsunuz ondan sonra o cihaz da oradaki ayarlara göre basıyor bu seçmiş olduğunuz yazıcının e, dokümanının daha doğrusu şimdi ne basabiliriz? Şimdi en büyük aklınıza gelen soru bu olabilir. Ben şöyle birkaç bir şey bastım mesela. Şu böyle sprey şişelerini duvara asmak için e, temizlik malzemeleri falan böyle takılan bir şey bu. Bu da benim DJI Osmo pocketım um var. Onu böyle zemine koyup çekim falan yapmak için kullanacağım bir şey. Tabi basacağınız şeylerde şöyle bir durum var. Bir kere onun dosyasını buluyor olmanız lazım. Şimdi onlar özel formatta tasarlanıyor. Tabi bunu yapabilen bir sürü yazılım var. iPad'de de yazılımlar var. İşte e, PC üzerinden de kullanabileceğiniz bir sürü yazılımlar falan da var. Birazcık 3D yazılımlara hakimsiniz. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. istediğiniz şeyi baskı alma anlamında ama Değilseniz o kadar kolay bir iş değil. Ha, bunun için ben ne öneririm? Mesela Thingiverse gibi siteler var ki en çok bilinen Thingiverse'tir. Burada insanlar kendi dokümanlarını oraya yüklüyorlar. Ve herkesin kullanımının açılıyor. Dünya çapında bilinen ve 3D yazıcı aldığınız zaman da hani ilk bakacağınız yer orası olmalı. Kutsal bir mekan bence 3D yazıcılarla ilgilenenler için. Orada bir sürü böyle çeşitli dokümanlar var. Yazıyorsunuz mesela İngilizce olarak. Şun şöyle bir şey arıyorum böyle bir şey. Orada zaten search'ten çıkanlardan bakıp beğenip alıyorsunuz, görüyorsunuz. Ve hani oradaki dokümanları düzenleyip basmak daha mantıklı bir noktada ama siz kendiniz de birazcık anlıyorsanız kendiniz de oluşturabilirsiniz. Zaten formatları var vesairesi var tabii. Dedim ya orası ayrı bir dünya. O, oturup ben burada 20 dakika, 30 dakika, 1 saat anlatsam anlatacak kadar da bilgi var orada ama oraya çok detayına girmiyorum. Ee, en kolay, en basit yapacağınız şey şu. Thingiverse.com'a girin oradan indirin. Hatta başka sitelerde de ücretli olanları da var. Tingiverse ücretli değil ama ücretli olarak bu tarz dokümanlara erişebileceğiniz siteler de var. Öyle çok ihtiyacınız varsa onlardan da faydalanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. O kadar hani böyle çok deniz, derya bir iş olduğu için iyice araştırmak gerektiği için de ben birazcık böyle yani hevesiniz varsa, biraz da enerjiniz varsa araştırmanızı öneriyorum. Şimdi bu ürünün önemli özelliği söyledik kapalı kasa olması. Kapalı kasa ne işe yarıyor? Şimdi e, baskı sırasında belli bir sıcaklığın korunması gerekiyor. Açık kasa olduğu zaman bunun korumak her zaman kolay olmayabiliyor. Kapalı kasa yazıcılarda e, genelde bu sıcaklık korunduğu için daha rigid, daha sağlam baskılar, daha güzel baskılar alınabiliyor. Hatta bazı benim arkadaşlarım var, 3D yazıcıları olan, kendileri de böyle kasaları kapatıp, işte böyle Plexiglas malzeme alıp kendileri de açık kasaları kapalı kasa hale getirdikleri örneklerde gördüm. Tabii onlar ev yapımı işler. Bu böyle hazır fabrikasyon olarak bu şekilde gelmiş oluyor. Bence bu daha güzel olmuş, daha sağlam ve temiz baskılar almanızı sağlamış oluyor. Şimdi 3 boyut yazıcılarda bilmemiz gereken bir diğer konu ise arkadaşlar baskı süresi. Şimdi mesela diyeceksiniz ki yani eğer yazıcı gibi normal sıradan bir hani kağıda baskı alan yazıcı gibi düşünüyorsanız sakın öyle düşünmeyin bu yazıcılarda en küçük şeyi basmak bile minimum 1 saat sürüyor. Eğer kaliteyi yükseltir işte dolgu oranını arttırırsanız falan bunların bir sürü ayarı var az önce söylediğim o içinden. O zaman o süre 2 saat, 3 saat, 5 saate kadar çıkıyor. Bu mesela ben şu parçayı merak edenler için söylüyorum. Yaklaşık olarak 3 e, saatte bastım. Ve bu parça da 7 saat sürdü arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki ya ne var bunda küçücük bir şey. 3 boyutlu yazıcılarda baskı alacaksanız bunun markadan modelden bağımsız söylüyorum. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Öyle hemen tut tut basmıyor. Birazcık zaman gerekiyor ki söylediğim gibi en böyle basit şeyi basacağım deseniz bir saat alıyor biraz daha kompleks biraz daha böyle işte ben figür basacağım efendim ne bileyim işte böyle çeşitli şey, şekilleri olan bir şey basacağım derseniz bu süre arkadaşlar 6 7 10 20 30 saate kadar çıkabiliyor 30 saat şaka değil ya gerçek bir rakam bu. 30 saate kadar çıkabiliyor. O yüzden sabırlı olmanızı ve baskı alınırken bu sürenin de olduğunu bilmenizi özellikle rica ediyorum. Hani ben biliyordum ama tabii başında beklemek de böyle hani yaşayarak görmek de başka bir şeymiş. Epey bekliyorsunuz baskı alırken. Orada önemli bir not bu. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Baskı işlemi şöyle yapıyorsunuz. Hani istediğiniz formu buldunuz. Yani ben şunu basacağım, bunu basacağım. Modeli buldunuz. O modeli e bilgisayarınız indiriyorsunuz. Slicer Cura ya da işte hangi yazılımı kullanıyorsunuz, onun içine atıyorsunuz. Ayarlarını yaptıktan sonra export etmeniz gerekiyor. Çünkü o yazıcının anladığı hale çeviriyor. Ondan sonra o export ettiğiniz dokümanı e, bellek kartına aktarıp buraya taktığınız andan itibaren bas diyorsunuz. O basıyor kendisi ve size ne kadar süre süreceğini ve böyle bir e, ekranda bir bar olarak gösteriyor. Siz de o süre bitti bitene kadar tabii beklemeniz gerekiyor. O arada baskı sırasında da belli ayarları yapabiliyorsunuz. Hani Yavaş bassın, hızlı bassın, şöyle bassın, böyle bassın gibi ufak tefek düzenlemeleri de siz yine baskı sırasında bu cihaz üzerinden de düzenlemeniz mümkün. Bir önemli bir nokta şimdi az önce söyledim, Edata Teknoloji tarafından e, Türkiye'ye getiriliyor artık resmi distribütörü Edata oldu dedik. Kralit markasının önemli bir fark var. Normal şartlarda Kralit ile aşınan parçalar hariç bir yıl garanti veriliyor. Ama Edata Teknoloji üzerinden aldığınız Kralit markalarda aşınan parçalar hariç iki yıl garanti veriliyor. Yani aşinan parçadan kastettiğim işte metal kafası diyelim metal ekstrüdürü var bu arada onu da söylemiş olalım. Kafası mesela hareketli parça ama hareketli olmayan diyelim şurada bir şey kırıldı. Bir şey oldu kendi kendine bir e, üretim hatasından kaynaklı bir sorun oldu. O zaman ona iki yıl garanti veriyorlar. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Bir de çok yakında onu da bilgiyi verdiler bana Edata teknolojiden çok yakında bir... Teknik destek forum ve arkadaşlar servis hizmetlerinin olacağı bir internet sayfası da açılıyor. Artık daha kurumsal olarak Creality ürünlerinde kullanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim son konuya alınır mı alınmaz mı 3 boyutlu bir yazıcı ya da... Krality Sermon D1 alınır mı alınmaz mı? Bence alınır. Neden? Ben meraklıyım böyle şeylere. Ve bir şeyler basmak istiyorum. Evdeki böyle işte ufak tefek dağınıklığı toplayacak çeşitli figürler olacak. Kızımın mesela böyle beklentileri var. Çeşitli figürleri basalım baba diyor. Arada sırada kendime böyle bir çalışma alanı yaparken bir ürünlerimi işte atıyorum. Pensemi asacağım ne, ya da ne bileyim tornavidalarımı asacağım çeşitli şeyler yapayım diyorum. Tamamen hayal gücünüze bağlı bu arada basacağınız şeyler. Tabii ki birinin de en azından onu yapmış olması ya da sizin... O modeli üretebilecek bir üç boyutlu yazılım kullanabiliyor olmanıza da bağlı olarak yapacağınız şeylerin sınırı birazcık da bu hayal gücünüze bağlı. Hayal gücünüze bağlı olarak, isteklerinize bağlı olarak internette binlerce tabiri söyleyeyim. Binlerce farklı farklı model var. Onları indirip basabiliyorsunuz. Hatta ya böyle bir şey lazım deyip de ben mesela çok oldu. Tingiverse'da bulduğum çok oldu. Böyle birisi sizin için düşünmüş oluyor. Çünkü dünya çapında bir site olduğu için oradan hemen bulup yükleyebiliyorsunuz. Biraz da kendi kabiliyetiniz varsa onları modifikasyon yapmanız ya da farklı hale getirmeniz de mümkün olabilir. Ama o birazcık sizin kabiliyetinize bağlı arkadaşlar. O yüzden ben hani bu giriş seviyesi bir kapalı kasa model olarak görünüyor ama mesela Creality'nin daha farklı, daha uygun fiyatlı ürünleri de var. Ben öneririm. Hani merakınız varsa böyle maker kültürü vardır. Dünyada çok var. Bizde çok fazla yaygın değil ne yazık ki. Maker kültürüne dahil bir kafanız varsa, bir zihniyetiniz varsa, bir yaklaşımınız varsa ben kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Fiyat konusuna gelecek olsak, bu ürünün fiyatı ben öncileme çektiğimde yaklaşık olarak 8.000 TL civarındaydı ama Haziran içinde bir kampanya olacak deniyor. O kampanya ile belki biraz daha uygun fiyata da almanız mümkün olabilir. Ve ben az önce de bahsettiğim gibi kapalı kasa olması önemli bir artısı. Dış etkenlerden çok fazla etkilenmeden de çalışabiliyor olması önemli artılarından bir tanesi. Hani 50 santim 50 santim, 20 kilogram ağırlık vesaire ama Başka türlü bir e, Creality modeli de alsanız ya da giriş seviyesi açık kasalı bir model de alsanız 3 aşağı 5 yukarı hani bundan biraz daha küçük oluyor tabi onlar. Bundan da çok çok çok bunun yarısı kadar da değiller. Yine belli bir alanı işgal ediyor bu tarz 3D yazıcılar. Onun da altını çizmiş olayım. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri bu videoda sizlere Creality Sermon D1 3D yazıcı modelini anlatmaya çalıştım. Olur ya benim anlatmayı unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz başka konular varsa Videonun altında yorum olarak yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.